kiraz ağacında az kiraz olursa burukluk olur. Evet. Dal bastı kiraz olacak. Dal bastı. İnşallah, inşallah. Ve dallar aşağı sarkacak. Cenab-ı Allah öyle yaratıyor. Inşallah. Vela ne kadar çoksa müdahale ne kadar çoksa sevap o kadar yükselir. Velayet o kadar yükselir. Cennet o kadar genişler. Biz de Cenab-ı Allah'tan imtihanlarından dolayı memnunuz, hamd ediyoruz Cenab-ı Allah'a. Maşallah. Seyit Battal Gazi'nin karşısında bir kişi olsaydı, biz ona Seyit Battal Gazi demezdik, değil mi? <gülüyor> Tabii ki. Karşısında yüzlerce, binlerce kişi olduğu için biz ona Seyit Battal Gazi diyoruz. Biz de nacizane, ilimle, irfanla efendim dümdüz gidiyoruz, maşallah. <gülüyor>